Sıkıntıdan patlamak böyle. çıksam mı acaba diye düşünüyorum ama... Pek de canım Neyse ya çıkayım. Bir şey olmaz. En azından havalıdım. <gülüyor> Uff... Uh, çok sıkıldım ya. Ne yapsam? Şimdi Covid bitti ya. Haberler falan duyurmaya başladı. Ne virüsü ise artık ben de anlamadım ama... Çıksam mı acaba? Bilmiyorum. saldırmamış Çıkıp gelirim ya bir şey olmaz ki yani. Patlayacağım şimdi. Şurda çıkamıyorum. Yasaktalar. Ne yapacağım şimdi? Ah, Otur evde. Bir dakika ya. Gün yasak yoktu. Evet yasabi gün var ama yarın da yine yasak başlıyor hadi hadi hemen bi çıkıp gelin <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım evde ya bir hafta evdeyim bir hafta evdeyim hiç dışarı çıkamıyorum hep yazık, hep, hep yasak başında çıksam da insanlarla mesafemi kurmam gerekiyor bakıcam ki <gülüyor> çok sıkıcı olur. Ne olsun ya Çıkarım bir şey olmaz Nasıl Sıkayım takım da Hadi, Hadi. Hadi. Hadi. Yasak geldi ya Yasak saati geldi ya Daha çıkana 5 dakika bile olmamıştı Saat. Daha 4 Evet Geç kaldım Keşke önceden çıksaymışım Yine <gülüyor> you know, oturayım.